Merhaba, Neskelim takipçilere karşınızdayım ve yeni bir video ile ekranlarınızdayım. Umarım, özlemişsinizdir beni veya videolarımı. Ee, videolarımın devamını gelmesini istiyorsunuz şimdiden e, videoyu likelemeyi unutmayın. ve Videonun sonunda eğer abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuz e, bir eğlence videosu olacak arkadaşlar. The Arcluetal bir eğlence üzerine kurulmuş bir program arkadaşlar ee, Android'de bulabilirsiniz The olarak yazdığınız takdirde şurada da yazıyor zaten karşınıza çıkıyor ücretsiz bir uygulama olması zaten iyi bir şey ayrıca arkadaşlarınıza eğlenebileceğiniz bir program bir uygulama diyebiliriz uygulamadan kısaca bahsettim arkadaşlar uygulama sizin sesinizi yansıtarak e, yankı olarak e, veriyor, siz o ses eşliğinde aşağıda verilen şu bölmede verilen kelimeleri tekrarlamaya çalışıyorsunuz epey eğlenceli bir video tabi tek başınız oynadığın zaman e, e, eğleneceğinizi sanmıyorum ama oynadığın oynadığınızda epey keyif alacağınıza inanıyorum arkadaşlar evet öncelikle e, tuşlardan bahsedelim arkadaşlar şu üst tarafta gördüğünüz e, sesi açıyor arkadaşlar. Basıyorsunuz sesiniz yankı şeklinde başlıyor. Burada ne şey yaradığını bilmediğim bir volüm ayar şeyi var. Normal insan şeklinde tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama iyi bir şey olsa gerek. Aşağıda prompter var. Prompter'da bastığınız takdirde alta teksler veriliyor. O teksler eşliğinde Tekrar etmeye çalışıyorsunuz videonuzu. Ee, onun dışında başka söyleyeceğim bir şey kalmadı sanırım. bir de şurada The Arc Challenge diyor. Onun ne iş aradığını açıkçası bilmiyorum. Her YouTube Challenge. Biz YouTube Challenge diyelim. Ve başlayalım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdiden iyi, iyi, iyi keyifler diyorum. Se e neyse fazla uzatmayayım başlıyorum arkadaşlar. Shoot shoot challenge diyor. diyor. Bir saniye, bir saniye ya. Ha. Evet, evet. Anladım. Anladım. Anladım. O saniye beni yıldı söylediğim. Bir, bir dakika. Ben bunu çözemedim. Neyse bunu, Neyse yapacağım, bunu yapacağım ben. ben. O, o özel yeni gelmiş sanırım, sanırım arkadaşlar. Daha yeni görüyorum ben çünkü bu YouTube challenge'ı. Neyse başlıyorum toy 1 2, 1, 2 4, 3 4, 4 5 6, 6, 6 7 8 9 o adam meranı janan şonda adam meranı oyl oyl oyl dedim selledim koşun koşsuz krezi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 Rich rich Roll roll roll your board. Roll roll roll your board. Roll roll roll your board. Roll roll your board. Roll roll your board. Roll roll your board. Roll roll roll your board. Roll roll roll your board. Roll roll roll your board. Roll roll roll your board. your board. Roll roll your board. Roll roll your board. Roll roll your board. Roll roll Yunukçu New York, Yunukçu New York, Yunukçu New York, Yunukçu New York, Yunukçu New York, Yunukçu Bambu bambu bambu bambu bambu bambu bambu bambu bambu bambu bambu bambu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 videolar daha çok gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Ki ben epey eğlendim. Şimdilik hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı tekrar hatırlatıyorum. Olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. iyi oyunlar, iyi eğlenceler.